Ee, anne ve babalarımıza onlar bizi zor şartlarda büyütmüşler, yetiştirmişler. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor davranışlarımızda. Hatta e, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, İsra 23. ayette e, sizin yanınızda yaşadıkları zaman anne ve babaya bırakın e, böyle e, yanlış davranma, öf bile demeyin diye bir e, ayet var. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz bu ayetle ilgili? Şimdi kısaca az önce de bahsettim. Bir e, evlatların veya kişilerin e, sadece anne babaya değil toplumda belli bir yaş seviyesine gelmiş. E, anne babalar, amcalar, dayılar iyi davranmak lazım. Çünkü biz de bir gün yaşlanacağız. Onlar eğrisi ve doğrusuyla bizi bugüne getiren varlıklar. Kaldı ki... Kur'an'ın öf bile demeyin dediğine biz asla diyemeyiz. Çünkü bunu bizi yaratan emrediyor ve yaratan bize tavsiye veriyor. Bakın bu şekilde davranılır. Şimdi Allahü Teala'nın saygı duyduğu hakkını veren yaşlılara, anne babalara öf bile dememek lazım. Ama öf bile değilecek kişiler vardır. İşte bu öf bile diyen kişiler mesela öf bile denilmemesini isteyen anne baba... Evlatları için yaptıklarını başına kalkmaması gerekiyor. Eğer kakılsa da evlat, ya babam, annem saçını süpürge etmiş ya da şu kadar çalışmış, e, yani kışta, karda, kışta benim için gayret etmiş, baba haklısın demeli. Kısaca burada kişi kendini bilirse... Ee, aynı zamanda ilim, ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Kendini bilirse babasının kendisine karşı sitemini suçlaması. Mesela suçladı babası diyelim. Ben senin için işte emekliliğimi e, iki yıl uzattım. 2 yıl emekli olmadım. Çocuk hemen öf Doğru. Anlatabildim mi? Baba Allah razı olsun sen uzattın. Ama ben affedersin eşeklik yaptım. Derslerime dikkat etmedim. Hemen çalışıyorum, gayret ediyorum. Sen ne zaman istersen öfte ama ben sana sağ ol babam, iyi ki varsın hemen düzeltiyorum kendimi demeli. Kısaca suçlama doğruysa hemen teşekkür edilmeli, düzeltmeliyiz, öf bile dememeliyiz. Eğer eğriyse ve yanlışsa haklısın, bu da senin görüşün, sana saygı duyuyorum veya daha akıllı sorular sorulabilir. Mesela... Bir kişi içinden annesine öf diyecek oldu. Anne ne olsa sen bana kızmıyor olursun ya da öfkelenmiyor olursun veya benden şikayetçi olmasın Herhalde onlar da yine evladın iyiliğine iyi bir geri bildirim verirler ve karşılıklı iletişim ve uyum içinde yıkıcı eleştirilerle değil, yıkıcı öflerle değil, e, sevici e, sevgi dolu sözlerle hitap etmeyi öğrenirler. Evet hocam. Sevgili seyirciler ayetten de anlaşıldığı gibi anne ve babalarımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Onlar nasıl bizi büyütüp yetiştirdilerse merhametle biz de onlara yaşlandıklarında çok iyi davranmamız gerekiyor.